Herkese selamunaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ders çalışacağız gibi bir şey. Sadece bugün değil her gün ders çalışacağız. Bu Study With Me videosu yani benimle birlikte çalış videosu sadece video içinde değil hatta video içinde hiç çalışmayacağız. Direkt biz canlı olarak Discord'tan çalışacağız. Üçüncü günümüz oluyor bu. Üç gündür Discord üzerinden arkadaşlarla birlikte görüntü açık. Ses kapalı, mikrofon kapalı bir şekilde ders çalışıyoruz. Sanal bir kütüphane oluşturduk kendi aramızda. Belki katılmak istiyorsanız yorumlar kısmından katılabilirsiniz. Ee, akşamları kahut oynuyoruz. İki tane rolümüz var. Rollerimiz şöyle, misafir koyun ve akıllı koyun. Misafir koyunda şey var, sohbet odasına katabiliyor, sohbet edebiliyor ve çalışma odasına katabiliyor. Çalışma odasında ister görüntüsünü açar, ister açmaz, ona kalmış. Ama akıllı koyunda şöyle bir şey var, misafir koyuna ek olarak sohbet ediyor, işte çalışma odasına katılıyor ve Görüntülü çalışma odalarına katılabiliyor. Görüntülü çalışma odalarında sabahtan başlayıp akşama kadar ders çalışıyoruz. Şu an tam bir kadro oturmadığı için yani herkese şu saatte gelin diyemiyoruz. O yüzden genel olarak yeri de başlıyoruz akşama kadar. Akşamları da kahut oynuyoruz. Kahut oynarken baya bir eğleniyoruz aslında. Günün yorgunluğunu vesaire sitesini falan. Oyun oynarken baya bir atıyoruz. Eğlenceli oluyor baya. Katılmak isterseniz aşağıda link var oradan katılabilirsiniz. Yorumlara da sabitleyeceğim. Açıklama kısmına da ekleyeceğim linki. Burada zaten kurallarımız belli. Karşılaşmada size bir tane yazı çıkacak zaten girdiğinizde. Discord kullanmayı inşallah biliyorsunuzdur. Çünkü Telegram'dan biz paylaşım yaptığımızda şu arkadaşımız bilmiyordu. Ve bazı arkadaşlar şey anladı bunu. Ders anlatıyoruz gibi anladı. Bir diyor ki abi fizik dersi var mı? Abi diyor matematik derslerim. Yani <gülüyor> biz ders anlatmıyoruz dedim. Biz sadece kendi aramızda bir sanal kütüphane oluşturup ders çalışıyoruz dedim. Katılmak isterseniz dediğim gibi linki aşağıda bırakacağım. Onun dışında akşamları genel sohbet edebilirsiniz. Ders çalıştıktan sonra tabi. Kurallarımız var, o kurallar çerçevesinde ders çalışabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Yani kurallar dışına çıkmadan e, gereken şeyleri yapabilirsiniz, ders çalışmak adına. Ders sohbetleri vesaire, genel sohbetler. Onun dışında e, akşamları kahuttan sonra veya kahuttan önce programınızı erken bitirirseniz. Gerçi kahuttan sonra'yı tercih ederiz daha doğrusu. Çünkü kahut zaten ya 9 ya da 10'da başlatıyoruz. Aksilik olmadığı sürece her gün yapmaya çalışıyoruz ama aksilik olursa, yani insanın sonuçta olabilir. Belki o gün kaot oynamaz mesela aksi olduğu günde. Üçüncü günümüz olmasına rağmen bayağı bir eğlendik. Bu akşam da kaot oynayacağız biz. Video yarın gelecek ama. E, onun için üzgünüm ama yarın akşam yine oynarız zaten. Biz şöyle bir şeyimiz var. Haftanın 6 günü saat geriden akşama kadar çalışıyoruz. Akşamları kaot oynuyoruz. Pazar günlerini dinleme günü olarak belirledik kendi aramızda. İsterseniz siz pazar günü de çalışabilirsiniz. Pazar günü de açık zaten Discord. Her gün açık Discord. Sizi yine oraya da katılabilirsiniz. Ders çalışabilirsiniz. Sıkıntı yok benim için. Ben öğrencilerime program yapacağım için Pazar gününü ders çalışma günü olarak değil de daha çok programa yönelik öğrencilerime yönelik gün olarak ayırıyorum. Siz de Pazar gününü dilenme günü olarak ayırabilirsiniz kendinize. Şu sıralar ayırmanızı öneririm şahsen. Ama yok ben çok kötüyüm. Temelim çok kötü. Çalışabilirsiniz ama kendinizi yormayın en azından Pazar günü. Çünkü diğer haftaya zinde başlayamazsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında görüşürüz. Bu video yarın saat 3'te yayınlanacak. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Babanızın ayırına veya kendi ayırınıza. Kendi ayırınıza aslında. Çünkü bir nevi size yardım için çekiyorum bu videoyu. Kendiniz faydalanacaksınız. Bu tarz içeriklerin devamı için beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay.